Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Cuma gününden itibaren 3 gün sürecek Retropolis mücadelesi haritaları bunlar. Bu haritaların hepsi yeni olduğu için henüz tam veri toplanamadı. Bu yüzden bazı haritaların en iyi takımları yok. Ancak size çok güzel bir haberim var, yine bir bug yüzünden oyun içinde 15 kazanma gerekiyor yazıyor ama bu bir bug. Sadece 10 kazanma ile yeni 8 bit kostümünü alabilirsiniz. Ayrıca mücadele hakkınız biterse 19 taş karşılığında 2 hak daha satın alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi.